Bir kalk gitmemiz lazım. Ne hastanesi ya akşam akşam? Oğlum düdük yutmuş düdük. Yarabbim ya Resulullah. Oğlum düdüğü yutmayı nasıl becerdin sen? Komşunun kızını oynatıyordu o yutmuş işte. Allah Allah. E sonra? Vay anasını ya. Ne diyor mu çocuk hayda? Allah Allah. E sonra? Akşam akşam uğraştığımız şeye bak. Ne diyor bu oğlan? Ne bileyim canım anlamadım ki bir şey. Ya sen var ya hadi yürü yürü. He bir dur Bir şey merak ettim. Hareketli bir şeyler çalabiliyor musun? Gitmişken seni de bir psikiyatriye götürmek lazım. Yürü oğlum yürü. Ulan ne alakası var? Ben çocuğun neşesi yerine gelsin diye yaptım ya. Oğlum görsel sanatlardan güzelmiş. Ee ne güzel işte. Evet baba öğretmen beni çok seviyor. Hayır, bütün öğretmenler yaka silkerdi senden. Bu nasıl seni seviyor? Konuşsana oğlum. Bana anlattığı babana da söylesene. Anne. Söyle diyorum kafanı kırarım. Beni değil baba. Seni seviyor. Beni nereden tanıyormuş? İlk baba. Çocuk söyleyemiyor işte. Senin eski kırığınmış. Ne kırığı be? Eski oynaşında. Olur mu öyle şey be? Biz ilk okulda çişimizi zor tutuyorduk. Bir de sevgili yapacakmışız. Ben bilmem Aydar. Bu çocuk mezun olana kadar seni okulun civarında görmeyeceğim. Ulan benim de canıma minnet be. Ulan adama kan edersiniz siz kan. Galat senden önce gelip bana söylesene Baba İngilizce öğretmenim Kıvılcım göz açığı tanıyor olabilir misin? Paşa, o dönem pek İngilizcem yoktu ben. Yürü lan Senin bu oğlum bakkala borç yapmış Ne borcu ya? Cem ister çikoladır yazdırmış da yazdırmış Neymiş beyefendinin canı çekmiş Bir yerlerin mi içseydi anne? Çişseydiğine davul olsaydı Susun bir ya Poyraz ne diyor anne? Baba canım çekti Canın çekti diyor can zincir ağaca mı bükeceksin? Of neyse uzatmayın Ben hallederim. Erkek çocuğudur canı çekmiş Onu yiyeceğinden ne olur sanki Ne mi olur hesap 300 lira canım Ne dedin sen Oğlum ne aldın böyle sen Maklum Oğlum maklum ne kadar ki 16 lira baba Peki kaç tane aldın sen 10 tane biraz da öteberi baba Oğlum bir insan 10 tane dondurmayı nasıl yer ya Biri yer biri bakar kıyamet kopar dedin ya baba Ben de tüm arkadaşlarımı aldım Maklum he He baba o renklamda çıtırdıyon mu aklım? Çıtırdıyordu değil mi oğlum? Şimdi ben de senin kemiklerini bir çıtırlatayım gel buraya. Anne? Gel lan buraya. Bak senin boğulun çok küfürbazı oldu. Nasıl ya? Oğlum, annen ne diyor? Yok baba ya, annem abartıyor. Ben mi abartıyorum Sıpa? Sabahtan beri bilgisayar başında kavga ediyorsun. Anne, olay bildiğin gibi değil ya. Bildiğin neyse anlat oğlum. Biz de bilelim. Baba ben oyna değil ya. Komşu Fiklet'e kızıyordum. Küfür ediyordu küfür ediyordu. Niye babacım niye? Bak ne kadar kızsan da sinirlensen de küfür hiçbir şey çözmez. Hem şunu unutma. Kötü söz sahibinindir. Ama baba yine internet faturasını ödememiş. Kestiler interneti. Vay pezevenk. Ya baba onca emek verdiğim kupalarım gitti ya. Of Fiklet'im of. Ben de diyorum niye sabahtan beri okey oynayamıyorum?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 Ulan bu karnenin elle tutulur bir notu yok beden dışında. Senlerde ne olmayı düşünüyorsun babacığım? Asker olacağım baba. Komando komando. Ne oldu şimdi kaçtı bu? Asla şunu. Karşı giderler cenderme cenderme. Armut dibine düşermiş. Al birini burası şimdi. Oğlum kolunu kırmış okulda. Bana niye haber vermediniz? İş yerinde canı sıkılmasın diye. Ne olur bu canım ya? Bir şeyin var mı babacığım? Yok baba. Ve ulan eşek sıpası, ne diye kırdın kolunu? İstemeden oldu baba, duvara çarptım. Bari kafanı kıraydın. Hani kafasını kırsaydı en azından derslerinden geri kalmazdı. Sen geç yemeğin iyi. bence, senin şekerin düştü. Kol diyorum, ödevlerini yapar. Kafası kazılsaydı derslerinden geri kalmazdı. Ah, ah. Poyraz beni bıktırıyorsun yeminle. Anne beni bir sal sal. Ya bir sessiz oldu, ne oldu yine? Ne olacak? Bir spora gittim burnumdan getirdi. Tuvalette tuvalet diye tutturdu. Patenlerle bir yukarı bir aşağıya ya. Getirdin başımıza icat etti şu aletleri ya. Baksana çürümü ödenci. Bunlar kas, hem de yağsız kas anne. Oğlum, bak sen büyüme çağında sin. Ya da kalorili de ihtiyacın var. Kas da olmaz o iş. Bak sonra düdük gibi kalırsın. Geldi anlat buna. Anne bana yemek ver. Kıyamam lazım. Lan yeni masadan kalkmadık mı? kurtlu seni. Kurttu mu? Dur şimdi kurdu vurdu karıştırma. Daha çıkamadım zaten oradan. Ya bu düz bağırsak. Neyse de boş. <gülüyor> Babamın arabasını kaçırmış. Nasıl ya kaçırmış? Evleneceğim vadi kaçırmış. Ya babamın arabasını kaçırmıştı. Ne anlamıyorsun? sen? Vay be oğlum. Sen ne ara şoför oldun da araba kaçırmaya başladın. Baba kaçtır diyorum. Araba sürdür bana. Hı, bizim araba acemi öğrenci arabası mı? Neden öğretti versin işte. Dedem kesecek beni baba. Ee adamın arabasını vurmuş tabii. Hadi be. Üç bin bin masraf çıkar demiş adam. Cık. Adam ayıp olacak ya. O kadar masraf. Görüyorsun değil mi Poylaz yaptığını? Adama niye ayıp olsun canım? Hem senin kartla ödeme yapacağız. Ne? Hem senin oğlun kızın hem de adam parasını ödesin. Sen şoför mü olacaksın babacığım? Oğlum babacığım lambacını süreceğim. Lambacını süreceğim tamam. Geç ben sana çok şoför Anne benim karnım acıktı. Oğlum sende kurt mu var ki de bir acıkıyorsun? Kurt mu? Baba! Baba! Ödümü koparttın eşek sıpası. Ne var? Baba beni kurdum varmış. Kurdum varsa git gezdirsene oğlum. Baba kurt varsa bağırsamın içinde içinde. Belli babacığım belli. İki dakika kıçın üzerine duramıyorsun ki. Git abla sana yardımcı olsun. Abla. Abla. Söyle ablacım. Abla bende kurt varmış. Ne yapacağım? Ne? Kurt mu? Köpek mi? Çık adamlarız. Çık. Ben kurtlarla köpeklerle kurtarıyorum. Çık. Ben ne yapacağım şimdi? Okulda biri sürekli çocuğun önünü kesiyor Haydar. Kimmiş o? Oğlum kimmiş söylesene bana. Sekizinci sınıftan bir tane çocuk. Suyum suyum gelip bana çatıyor. Arkadaşların yanında beni küçük düşürüyor. Bak babacım. Bela üstüne geliyorsa. Bir adım geri at. Baktın yine geliyor. Bir adım daha. Yine mi geliyor? Bir adım daha. Ama baktın adım atacak yerin yok. Belalısından daha bela ol. Yürü üstüne. Hadi be, kim ne? Ne bileyim ben, görmüyor musun? Tişordu paramparça olmuş. Hayır, bir kere ben ödedim onu. Belli canım belli, Sen de hiçbir şey yok. Bundan adam olmaz. Okula başına gönderiyoruz. Serseriye hevesleniyor bu. Sakin canım. Oğlum peki niye kavga ettiniz arkadaşınla? Kantin sırasının önüme geçti baba. Geçsin babacım, bunun için kavga beledir. En fazla iki dakika karnın geç doyardı. Yanımda kız vardı baba. Sen de hava yapayım dedin, aldın ağzının payını. Şimdi git içeri üstünü değiştir. Bir daha da böyle bir şey için sakın karşıma gelme. Koylaz. Unutma babacığım. Kaba kuvvet akılsızların işidir. Hayda bu çocuğun dişi çok ağrıyor. Ne yapacağız biz ya? Karanfil yağı koyacağım. O geçiyormuş. Karanfil yağı koyalım. anneciğim iyi geliyormuş. Bu karanfil yağı bir işin yaramadı ya. Çörek otu yağı iyi geliyormuş. Al oğlum çörek otu yağı iyi geliyormuş. Aaaa aaaa falan hiçbir şey işe yaramadı kalksana ne duruyorsun sen? Bir diş sarımsak koy. O iyi geliyormuş. Sarımsak dişini nasıl ki Ya bu sarımsak da işe yaramadı çocuk ağlıyor ya. Elma sirkesiyle bir gargara yaptık geçiriyormuş o da. Oğlum şunla gargara yapınca iyi geliyormuş geçecek Ay. şimdi olur mu? Dişim çok ağrıyor anne. Kalk çocuğunla ilgilen diyorum başımın etini yedi ağlamaktan. Simirlenme canım sinirlenme gideriz aslında çocuğumuzdan değerli mi sanki? Karnesini almış Notlar nasıl? Baba beden 100, görsel 85 Müzik de 70 Bu aritmetik düşüş nereye kadar sürüyor oğlum? Matematik 60 Türkçen kaç babacığım? Sosyal 45 Oğlum Türkçen kaç? O, 30 baba Ulan insanın ana dili 30 olur mu ya? Utanır insan ya İyi ki İngilizce ama dilimiz değil baba O kaç? 0 baba Gel lan buraya senin din dersin kaç? 15 baba çeketlere bak ya. Kızıp sen delirdin mi? <gülüyor> Oğlum bu alkan sedip. A şeylerimiz sanki Bolat Alemdar. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sapık mısın lan sen? Vallahi sinirliyorsunuz beni ha. Bizim bu çocuklar kafayı yemiş hadi dene. Benim kıymetlim. Zincire vurulmuş aslanım. Benim nefesim. Ormanımın kralı. Benim solum. Seni çok seviyorum. Senin de onlardan at kalacağının yok. Ben çıkıyorum arkadaşıya. Ne izliyorsun lan sen orada? Yok baba, vallahi bir şey izlemiyorum. Yalancı. Ver lan telefonu bakayım sen bana. Ne lan bu? Baba öğretmen ödev anatomi. Babacım, şu senin izlediğine anatomi demiyorlar. Onun adı başka da. Neyse, bir daha da sana telefon yok. Tamam baba. Allah'tan bilgisayarımdakini görmedim.